Merhaba arkadaşlar müjdemi isterim 12 Ocak 2023 tarihinde Retro Mars artık düz seyrine başlıyor başta ben gibi yükselen ikizler güneş balıklar olmak üzere yaylar başaklar herkese büyük bir geçmiş olsun diyerek videoya başlamak istiyorum. Evet 2023 ezberleri bozan bir yıl olacak dedik ancak 2022'nin ikinci yarısı tam anlamıyla Mars'ın ikizler burcu transiti ile beraber bizi oradan oraya savurdu ve biliyorsunuz 30 Ekim 2022 tarihinde Mars 25 derece ikizler burcunda retro harekete başladı ve bu retro hareketle beraber Neptün'le uzunca bir süre devam eden kare görünümleri vardı. Akabinde bu retro hareket devam etti arkadaşlar ve Merkür'de Aralık ayında e, Mars gibi retro hareketine başladı ve bizler e, bu enerjiyle yeni yıla girmiş olduk. Şimdi ise 12 Ocak 2023 tarihinde artık Mars retrosu bitiyor. 8 derece ikizler burcuna kadar gerilemiş olan Mars e, 12 Ocak tarihinden itibaren Düz seyrine başlıyor. Ve artık yavaş yavaş toparlanmaya başladığımızın müjdesi Mart sonunda da Mars artık Yengeç Burcu'na geçecek arkadaşlar. Retro hareketin bitmesi bile bizleri bayağı rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Özellikle 18 Ocak civarı Merkür Retrosu da bitecek ve 20 Ocak itibariyle Yavaş yavaş e, kafalarımızı toplamaya başlayacağız. Geçmiş hesapları kapatmış olacağız ve Şubat ayı itibariyle önümüze bakmaya başlıyor olacağız arkadaşlar. Evet videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz arkadaşlar abone olursanız videolara yorum yaparsanız beğenirseniz paylaşırsanız mutlu olurum. Ve aynı zamanda ayın sonundaki çekilişten de faydalanmış olursunuz. E, bu tarihten itibaren e, diğer videolarıma Çekilişe kadarki videolarıma yorum yapmanız, çekilişte öne çıkmanız adına önemli olacaktır. Aynı zamanda aşağıda açıklamalar kısmından telegram grubumuza katılabilir. Beni instagram opikus adresimden de takip edebilirsiniz. Oralarda da elimden geldiğince aktif olmaya çalışıyorum. Evet gelelim Mars retrosuna, Mars retrosunun bitişine. Bizler Mars'ın ikizler burcu transit ile beraber neler yaşadık? Ve e, nasıl süreçlerden geçtik? Kısaca onları özet geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Mars, astrolojide bizim motivasyonumuzu, hayat enerjimizi, harekete geçme potansiyelimizi gösteren bir gezegendir. E, dolayısıyla aksiyon alma kabiliyetimiz, cesaretimiz, öfkemiz, bazen şiddet gösterme yönelimimiz tamamen Mars ile ilintilidir. Mars'ın... E, Tabii ki gündelik hayatımızda tıpkı Merkür gibi, Venüs gibi oldukça e, etkin bir rolü var arkadaşlar. Dolayısıyla tıpkı Venüs retrosu ve Merkür retrosu gibi de Mars retrosu bizi hayli etkiledi. Yaz aylarında, Ağustos ayından itibaren Mars e, ikizler burcuna geçti. Ve Mars'ın ikizler burcu geçişiyle beraber aslında Mars'ın bir nevi Merkür gibi hareket ettiği bir süreci deneyimledik. E, i̇kizler burcu biliyorsunuz astrolojide 3. evi yönetir. Burada iletişim yakın çevre ilişkileri, kendimizi ifade etme biçimimiz, kendimizi sunma şeklimiz, zihnimizin çalışma e, prensipleriyle ilintilidir. Mars'ın bu geçişiyle beraber aslında e, zihnimizin daha huzursuz olduğu, iletişim kurma isteğimizin çok daha aktif olduğu bir sürece girdik. Belki hareketlendik, enerjimiz arttı ama aynı zamanda e, anksiyetemizin, e, bununla beraber kaygılarımızın, endişelerimizin de arttığı bir süreç oldu. Zihin sürekli faal bir şekilde çalıştığı için durdurmak, susturmak her zamankinden zor oldu. Varsa takıntılarımız obsesyonlarımız bu dönemde hayli ortaya çıkmış olabilir. Bununla beraber tabii ki Mars'ın sıkça devam eden Neptünle oluşturmuş olduğu kare görünümde bu etkiyi bu depresif enerjiyi artıran, belirsizliği hat safhaya çıkaran bir etki yarattı. Tabii Mars e, İkizler Burcu'nda ilerlerken aslında e, süreç bu kadar zorlayıcı değildi. Ancak 30 Ekim tarihi itibariyle Mars e, İkizler Burcu'nda retro harekete başladıktan sonra işler biraz daha sarpa sarmaya başladı. Çünkü hemen öncesinde 25 Ekim tarihinde biliyorsunuz Akrep Burcu'nda bir güneş tutulmamız vardı ve akabinde 8 Kasım tarihinde Boğa Burcu'nda meydana gelen bir ay tutulmamız vardı ki bu tutulmalarla Beraber retro enerjisi bizi hayli zorladı ve yordu. Özellikle Kasım ayında birçoğunuz biliyorum ki oldukça zorlayıcı deneyimler yaşadınız. Ve Aralık ayında da Neptünyen enerjilerle beraber kafa karışıklıkları, belirsizlik, hevessizlik, isteksizlik oldukça ön plana çıktı arkadaşlar. Aslında yeni yıla girerken çok da hevesli, istekli. Heyecanlı giremedik bu yıl çünkü 2022 senesi aslında taşların biraz yavaş yavaş yerine oturmaya başladı ama bizim bunu realitede çok da göremediğimiz bir yıl oldu daha duygusal bir yıl oldu daha karışık bir yıl oldu ve açıkçası 22'yi kapatırken çok da kafamızda tamamlamamız gereken projeleri tamamlayamadığımız birçok konuyu netliğe kavuşturamadığımız bir kapanış içerisindeydik şimdi ise. 2023 senesi arkadaşlar biz istesek de istemesek de hayatımızda büyük değişimler yaratmaya geliyor ve e, özellikle Ocak ayının e, ortasından itibaren Mars retrosunun bitimiyle beraber bu etkiler e, yavaş yavaş hissedilir olmaya başlayacak. Şimdi Mars ikizler burcunda huzursuzluk Dedik retro enerjisiyle beraber bu huzursuzluk e, çok daha katlanarak arttı. Çünkü geçmişte bize yapılan haksızlıklar, uğramış olduğumuz adaletsizlikler, yanlışlar, zamanında gösteremediğimiz tepkiler, öfkeler içimizde e, büyük bir haksızlıklar. E, Dağ'a dönüştü arkadaşlar, ee, burada özellikle tabii ki hak ve haksızlık veya konuşmak, konuşamamak, kendini ifade etmek edememekle alakalı bir sorgulama sürecindeydik. Hatta e, tabii ki bu süreçte bizimle alakalı konuşulanlar duyulmuş olabilir, arkamızdan dönen dolaplar ortaya çıkmış olabilir, bazı tartışmalar yaşanmış olabilir, geçmişle alakalı hesaplaşmalar da bu retro sürecinde ortaya çıkmış olabilir gibi gözükmekte. Tıpkı Merkür retrosunda yeni kararlar almamız doğru olmadığı gibi ve karar almakta zorlandığımız gibi Mars retrosunda da harekete geçmek, aksiyon almak, bir şekilde öne çıkmak, cesaret göstermek her zamankinden daha zor hale gelmeye başladı. Kendimizi ifade etmeye çalışırken, başkalarıyla diyalog ve iletişim kurmaya çalışırken, ee, bu e, diyaloğun veya bu iletişim kurma çabasının altında yatan motivasyonu yitirmiş olabiliriz. Yani e, bir sorunu çözmek, bir konuyu paylaşmak, karşıdakini anlamak veya kendini anlatmakla alakalı motivasyonumuzun kaybolmaya başladığı. Yani bir çeşit hevesizlik ve isteksizlik halinden e, geçtik arkadaşlar. Mars Retrosu ile beraber dediğim gibi özellikle değişken burçlar bu etkileri yoğun bir şekilde deneyimlemiş oldu. Şimdi ise Mars artık düz seyrine başlıyor ee, ve e, biraz olsun toparlamaya başlayacağız içimizdeki o yalan ateşi, enerjiyi, e, iletişim kurma isteğimizi, hevesimizi e, ve e, çabalarımızın daha aktif hale gelmeye başlayacağı, o üzerimizdeki ölü toprağının atılacağı, e, toparlanıp kendimize geleceğimiz ve e, artık harekete geçmeye başlayacağımız bir e, Görüşmemiz gereken insanlar varsa görüşeceğimiz, konuşacağımız, buluşacağımız ve e, anlaşma yapmamız gereken durumlar varsa imzaları atacağımız tabii ki e, Merkür Retro devam ediyor ancak yine de e, Mars ikizler Burcu'nda retro hareketli olduğu için sanki bir Merkür Retrosu etkisi çalıştırdı e, zihinsel anlamda ve iletişim anlamında bu zorlukları deneyimledik. Tabii üstüne Merkür Retrosu da eklenince... Bu enerji özellikle 12 Ocak'a kadar bizi biraz daha zorlayacak gibi gözükmekte. Ve Mart ayı geldiğinde Mars artık İkizler Burcu'ndaki transitini tamamlayacak ve Yengeç Burcu'na geçecek ve bu 6 aylık döngünün de sonuna gelmiş olacağız. Ama 12 Ocak sonrası özellikle 20 Ocak'a kadarki dönemden sonrasında daha rahat olacağız arkadaşlar. Enerjimizi nereye yöneltmemiz gerektiğini, fiziksel yeterliliğimizi keşfetmeye başlayacağımız bir süreç etkin olacak. Evet, e, kısaca e, burçlar bu dönemde neler yaşadı, nasıl ilerledi süreç bunlardan da bahsedeceğim ve sonrasında videoyu tamamlayacağım. E, Burçlara ilişkin e, bir hatırlatma yapmayacağım. Dediğim gibi birkaç cümleyle bahsedeceğim için e, çok hızlıca geçecek arkadaşlar. E, o yüzden e, aşağıya artık arkadaşlar dakikaları yazarlar. Koç burçları özellikle Mars retrosunu üçüncü evlerinde deneyimlediler ve iletişim kurmakla alakalı ciddi zorluklar yaşamış olabilir koç burçları yani ben derdimi anlatamıyorum kimse beni anlamıyor anlaşılamıyorum ve en yakınlarım tarafından anlaşılamıyorum. E, doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiyle olamıyorum. Bir çeşit e, senkronizasyon bozukluğu yaşıyorum dediğiniz e, durumlar yaşamış olabilirsiniz bu süreçte. Artık kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz, daha açık iletişim e, kullanabileceğiniz ve daha aktif olmaya başlayacağınız bir süreç etkin olacak sevgili koçlar. Boğa burçlarına geldiğimiz zaman ikinci evde yaşadığınız sizler e, bu retro hareketi. Özellikle tabi parasal konularla alakalı geçmişte yapılan harcamalar veya kendinize katmadığınız değerler, birikimlerinizle alakalı bazı sorgulamalar ve zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Para gerektiği zaman kenarda bir yatırımınız olmadığı için zorluk yaşamış olabilirsiniz veya eğer bir yatırımınız varsa buradan karlı çıkmış olabilirsiniz. Bununla beraber aslında boğa burçları kendi değerini sorgulamaya başladı. Yani bana ne kadar değer veriliyor? Ben kendime ne kadar değer veriyorum? ben ne kadar kıymetliyim ve insanların aslında bana karşı tavırları ve kurmuş oldukları diyaloglar üzerinden kendi değerimi ölçmeye çalıştığım bir süreç deneyimledim diyor olabilirsiniz sevgili boğalar. Tabii bu değer algısıyla alakalı daha aslında analitik düşünmeye başlayacağınız bir süreç etkin olacak retro bitiminden itibaren sevgili boğalar. İkizler Burcu'na geldiğim zaman İkizler Burcu zaten bu retro hareketi en yoğun şekilde deneyimleyen burç. Birinci evinizde yaşadığınız bu etkileşim yani hayatınızın hemen hemen her alanında farklı farklı sorgulamalar yaşattı size sevgili ikizler burçları. Özellikle fiziksel anlamda kendinizi çok yorgun, halsiz, bitkin, tükenmiş hissetmiş olabilirsiniz. Özellikle fiziksel anlamda e, hareketsizlik, e, her zamanki halinizden e, farklı olarak hevessizlik ve isteksizlik süreci deneyimlemiş olabilirsiniz. Bununla beraber tabii ki yeni kararlar almak, hedeflerinizi Için, hayalleriniz için adım atmak noktasında da yine bir e, altıl enerji içerisinde bulunmuş olabilirsiniz. Zaman zaman kendinize kızdığınız zaman zaman başkalarına kızdığınız öfkenizi içeriye doğru akıttığınız ve bu öfke patlamaları şeklinde dışarıya e, tezahür edecek süreçlere e, yol açabilen bazen mental anlamda sizi zorlayabilen süreçler deneyimlemiş olabilirsiniz. Şimdi ise fiziksel... E, Hareketliliğiniz artmaya başlıyor. Artık yerinde ve zamanında tepki gösterebileceğiniz bir etkileşim hakim olacak sevgili ikizler burçları. Geldim yengeç burçlarına. E, yengeç burçları için de oldukça zorlayıcıydı. Esasında Mars retrosu. Çünkü 12. evlerinde deneyimlediler. E, burada tabi ki e, bilinçaltı alanında gezinen Mars e, retro hareketiyle beraber tam bir bilinçaltı temizliği yaşattı. Rüyalar, e, korkularınız... Öfkeniz, gölge taraflarınız, içinizde sakladığınız konular çok tuhaf biçimlerde karşınıza çıkmış olabilir bu süreçte. Size karşı yürütülen kin, kıskançlık, nefret, gizli düşmanlıklar varsa bu süreçte hiç kişilerden bu tarz eğilimler görmüş olabilirsiniz. Düşmanca saldırılar görmüş olabilirsiniz veya sizin içinizdeki aslında o öfkenin nasıl ortaya çıktığını fark etmiş olabilirsiniz. Şimdi ise retro ile beraber... İçinizdeki gücü ve potansiyeli keşfetmeye başlayacaksınız yani o öfke enerjisi o bilinçaltı travmalarını kenara bırakıp siz bu içinizdeki bu enerjiyi nasıl dışarıya yansıtabilirsiniz bunun yollarına bakmaya başlayacaksınız Mart ayında da zaten hareket etmeye başlıyorsunuz sevgili yengeçler. Geldi Aslan Burçları'na. Aslan Burçları da bu etki 11. evde deneyimlediler. Özellikle tabii ki hayaller noktasında, hedefler noktasında birçok hayalin olduğu, yeni ortamlara girmek, yeni sosyal çevrelere dahil olmak gibi hedeflerin olduğu bir süreçti. Ama retro ile beraber bazı hayaller askıya alındı. Arkadaşlıklarla alakalı sorunlar yaşandı büyük ihtimalle. Kariyer gelirleri hak ettiğiniz ünvanla alakalı bir duranlık dönemine girmiş olabilirsiniz. Şimdi ise retro bitimiyle beraber hayallerinizi gerçekleştirmek adına daha aktif olacağınız, girdiğiniz ortamlarda daha girişken tavırlar sergileceğiniz bir gündem söz konusu olacak sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar, Mars Retrosu haritanızın 10. evinde etkiliydi. Özellikle kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı bir yol çizmeye çalıştıkça belki bu alanda bir duraksama dönemine girmiş olabilirsiniz. Bazen iş yerinde uğradığınız mobbing veya patronunuz, otorite konumundaki kişilerle alakalı baskılar sizi zorlamış ve öfkelendirmiş olabilir. Şimdi ise kariyerinizde hızlı yükselmeye başlayacağınız Rakip tanımayacağınız bir süreç etkin olmaya başlayacak Mart ayına kadar sevgili başaklar. Sevgili terazi burçları, İkizler Burcu'ndaki Mars Retrosu sizin haritanızın 9. evinde etkindi. Burada özellikle yeni eğitimler, seyahatler, yeni fikirler, yeni projelerle alakalı bir durağan döneme girmiş olabilirsiniz. Yine yargısal konular varsa... Bunlar çok de kalmış ve uzamış da olabilir. Ee, şimdi artık bu alanda hızlanma zamanı. Yeni fikirler e, peşinde koşacaksınız. Yeni öğretiler peşinde koşacaksınız. Sosyal medyayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Haberleşme ağınız artabilir. Bununla beraber tabii ki uzak diyarlar, yeni yerler, yeni eğitimlerle alakalı da hızlanmaya başlayacağınız bir süreç etkin olacaktır. Sevgili terazi burçları. Sevgili akrepler. Mars Retrosu haritanızın 8. evinde etkili oldu ve burada özellikle e, içinizdeki öfke, e, içinizdeki kızgınlıklar, karanlık ve gölge yönünüzle alakalı bazı yüzleşmeler yaşadınız. Bununla beraber tabii ki mali konular Eşle veya ortakla paylaşılan e, maddi durumlarla ilgili olarak da e, bir e, sıkıntılı süreç deneyimlemiş olabilirsiniz. E, bu süreçte tabii ki eşinizle, ortağınızla bazı çatışmalar yaşamış veya kendi içinizdeki öfkeyi deneyimlemiş olabilirsiniz. Şimdi ise kazançlarınızı artırmak için farklı yollar deneyimleyeceğiniz, e, eğer bazı sorunlar, rahatsızlıklar varsa bunların üstüne doğru gideceğiniz bir süreç etkin olmaya başlayacak e, sevgili akrep burçları. Sevgili yer burçlarım, evet Mars retrosundan ve Mars ikizler transitinden en çok etkilenen burçlardan birisi de sizsiniz. Özellikle ekili ilişkiler alanında eşiniz, partneriniz, ortağınızla alakalı konularda sürekli bir muhalif, sürekli bir çatışma enerjisiyle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Burada mevcut ilişkinizdeki problemler çok şiddetli bir şekilde ortaya çıkmış olabilir. Kendinizi zaman zaman Demoralize olmuş hissedebilirsiniz. İlişkiyle alakalı ciddi sorgulamalarda yapmış olabilirsiniz. Şimdi ise artık bu alanda bu sorgulamalar yapıldı. Bu tartışmalar gerçekleşti. Bu alanda bir hareketlilik söz konusu. Kim dost, kim düşman, kimle yol yürünür, kimle devam edilir veya edilmezle alakalı. Artık netliğe kavuşmaya başlayacağınız bir süreç etkin olacaktır sevgili yaylar. Sevgili Oğlak Burçları, Evet, Mars Retrosu haritanızın 6. evinde etkindi. Özellikle tabii bu alanda sağlıkla alakalı problemler, iş hayatınız, gündelik rutinlerinizle alakalı aksaklıklar ve sorunlar deneyimlemiş olabilirsiniz. E, zaman zaman e, iş arkadaşlarınızla alakalı bazı yüzleşmeler yaşadınız. Zaman zaman motivasyon kaybı deneyimlemiş olabilirsiniz. Şimdi ise Günlük hayatınız hızlanmaya başlıyor. Hayat akışınız hızlanıyor. Daha çok aksiyon almaya başlayacaksınız. Belki spora başlayacaksınız. Daha aktif olmaya, daha koşturmaya başlayacaksınız. Ve hayallerinizle alakalı aslında çok da fazla engel tanımayacaksınız gibi gözükmekte. Sevgili kova burçlarına gelecek olursak. Mars'ın Retro ikizler Burcu'nda 5. evinizde. Özellikle tabii burada eski aşklar. Çocuklarla alakalı meseleler, dürtüleriniz, adrenalin ihtiyacınızla alakalı bazı sorgulamalar yapmış olabilirsiniz. Yani ben nasıl mutlu oluyorum, ben neyle kendimi motive ediyorum, kendi yeteneklerimi nasıl parlatabilirim, kendi farkımı nasıl ortaya çıkarabilirim, hangi aşk beni mutlu ediyor, hangi ilişki beni mutlu ediyor, bununla alakalı bazı sorgulamalar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi ise bu alanda bu sorgulamalar sonucunda elde etmiş olduğunuz verileri kullanma zamanı. Yeni aşklar aktif olabilir, hareketli bir sürece girebilirsiniz. Kendi yeteneklerinizi geliştirmek adına daha aktif olacağınız bir süreç başlayacak sevgili kovalar. Evet balık burçlarına geldiğimiz zaman balık burçları da aslında oldukça zorlanan burçlardandı. Çünkü 4. evinizde e, Mars Retros'unu deneyimlediniz. Dolayısıyla aile içerisinde sorunlar, problemler, e, öfke nöbetleri, öfke patlamaları, tartışmalar yaşamış olabilirsiniz. Belki bir taşınma gündeminiz vardı. Belki ebeveynlerinizle alakalı bir e, durum vardı. Bunlarla ilgili olarak bir hareketsizlik e, süreci içerisinde de bulunmuş olabilirsiniz. Şimdi ise... Aksiyon alma zamanı, taşınma gündemleri varsa bunlar hareketlenebilir. Aile içerisinde çözülmeyen problemler varsa artık bunlar tartışarak veya konuşarak çözülmeye doğru ilerleyecektir. Bu anlamda özellikle içsel huzurunuzu yakalamak adına yeniden huzursuzluk çıkarılması gerekiyorsa bunu da hakkıyla yapacaksınız sevgili balıklar. Evet arkadaşlar Mars retrosu bitiyor biraz olsun rahatlamaya başlayacağız ama Şubat ayı itibariyle artık o rahatlığı tam anlamıyla hissedeceğimizi söyleyebilirim. Dinlediyseniz, buraya kadar beğendiyseniz, beğene tıklarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Kanala abone olursanız, yorum yaparsanız da yine beni mutlu edersiniz. Kanala destek olmak isteyenler aşağıda teşekkür butonundan veya katıl butonundan destek olabilirler. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus adresinden veya gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.